Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarının tht Geometri Soru Bankası kitabındaki dik üçgen konusundaki Pisagor bağıntısının testini çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Örnek 1'deki dik üçgende 3-4 verilmiş sakın 5 demeyin. Dik kenarlarda 3-4 varsa hipotonüs 5'tir ya da en uzun kenar hipotonüstür bunu unutmayın. Ne yapacağız burada? Pisagor bağıntısı 4'ün karesi eşittir. X'in karesi artı 3'ün karesinden ya da X'in karesi karedir farkı. 4'ün karesi eksi 3'ün karesinden diyebiliriz. Gerçi buradan da aynı şey geliyor. 16-9'dan cevap 7 yaptı. X kare ya, 7 yaptı. X de böylelikle kök 7 olarak buluruz. Örnek 1 kök 7 çıktı. Geldik örnek 2'ye. ABC kenar uzunlukları verilmiş bize. Şöyle bir denklem verilmiş. E ben buradan şunun a kare eşittir b kare artı c kare olduğunu biliyorum. Pisagor bağıntısından dolayı. E burada b kare artı c kare yerine a kare yazabilirim. Dolayısıyla 2a kare eşittir 72 ise a kare eşittir 36 gelir. Ve a'yı da böylelikle kaç buluruz? 6 buluruz. Örnek 2 6 çıktı. Geldik örnek 3'e. Pisagor bağıntısından sonuca ulaşacağız. Özel üçkenden yapabiliriz. 1-2-2-5 üçkenden ama daha bu ilk testte bunu yapmayayım istersen. Direkt onun karesi eşittir. X'in karesi artı. 2 X'in karesi diyeceğiz. Yani 100 eşittir. X kare artı. 4 X kareden 5 X kare yaptı. O zaman X kare ne eşit oldu? 20'ye eşit oldu. X kare 20 ise x de böylelikle kök 20 yapar. Bu 4 çarpı 5 olduğundan ne eşit oluyor? 2 kök 5'e eşit oluyor. 4 dışarıya 2 diye çıktığından dolayı. Örnek 3, 2 kök 5 oldu. Geldik örnek 4'e. Pisagor bağıntısı yapacağız burada. Buradaki Pisagor'dan burayı bulacağım. Sonra buradaki Pisagor'dan da X'e ulaşacağım. Ama ben şu tavsiyede bulunuyorum. İkili Pisagor'larda ortak olan kenar varsa ortak olan kenarı yalnız bırakmanızı tavsiye ediyorum. İşlemimiz daha kolay oluyor. En baştan bunu alışırsak sonra alışkanlık haline gelirim ki ÖSYM'e de bu alışkanlıkla ilgili soruyu genelde de soruyor arkadaşlar. Ama sadece dik üçgende değil dik dörtgen içerisinde benzerliğin içerisinde ya da herhangi bir konu içerisinde karşımıza geliyor. Öncelikli olarak şuradaki dik üçgende ve şuradaki dik üçgende bakacak olursak ortak kenar şuraya y diyecek olursa ortak kenar y değil mi? Evet o zaman y kare eşittir. Hocam kareleri farkı dik kenar olduğu için 4'ün karesi 1'in karesine eşittir. Aynı zamanda y kare burada da y ortak ya o yüzden y'yi yalnız bıraktım. X'in karesi eksi 49'un 7'nin karesine eşit olacaktır. E buradan... Ne geliyor buradan? 16-1'den 15 geldi. Artık x'i 49 öbür tarafa artı 49 diye geçti. X kare yaptı. Buradan da 64 eşittir. X kare yapar ve x'i de böylelikle kaç buluruz? 8 buluruz. Örnek 4. 8 çıktı. Geldik örnek 5'e. Pisagor bağıntısı yapacağız öncelikli olarak. Daha özel üçgenlere gelmedik ama 3-4 görünce hemen buranın 5 olduğunu biliyoruz. E, 3-4-5 üçgeninden sonra pisagor bağıntısı dik kenar. X soruluyor bize. X kare neye eşittir? Hipotenüsün karesi eksi diğer dik kenarın karesi de. Yani 49 eksi 25 yapacaktır. O da 24 yapar. E buradan da x kök 24'e eşit oldu. Kök 24 dediğim nedir? 4 çarpı 6'dır. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Cevabımız 2 kök 6 olur. Örnek 5. 2 kök 6 çıktı. Geldik örnek 6'ya. Ne yapacağız burada? Hocam 4 ve 7 verilmiş. O zaman buraya bir y diyelim. Buraya da bir y diyelim. İkili pisagor var mı elimizde? Var hocam. Bir pisagorumuz burada var. Bir de büyük pisagor da var. Gördüğünüz üzere. İkili pisagorda ortak olan kenar var mı? Var. O zaman önce onu yalnız bırakalım bence. İki bilinmeyen yani denklem yapmayalım. Yani şöyle de yapabilirsiniz. X kare artı Y kare eşittir 4'ün karesi. X kare artı 4 Y kare eşittir 7'nin karesi deyip işlem yapabilirsiniz. Ama yani çoğunda böyle işlem kalabalığı oluyor. O yüzden ikili dik üçgenlerde ortak olan kenarı yalnız bırak. Hocam şu kırmızı üçgenle büyük sarı üçgende ortak olan kenar birinde Y var birinde 2 Y var. Ortak olan kenar Y değil mi? Hayır. Birinde Y birinde 2 Y. Ama hem bu dik üçgende hem de büyük dik üçgende ortak olan kenar x değil mi? Her, her ikisinde de x var. O zaman x kareyi yalnız bırak. x kare 4'ün karesi eksi y'nin karesine eşittir. Aynı zamanda büyük dik üçgende de x kare 7'nin karesi eksi 2y'nin karesine eşit olacaktır. arkadaşım. E Burada her ikisi de birbirine eşit. 16 eksi y kare eşittir. 49 eksi 4y kare yaptı. Eksi 4y kareyi öbür tarafa attık. Artı 4y kare. Eksi y kareden 3y kare geldi. E sonra 49'dan da 16 çıkınca kaç geliyor? Sanırım 20 29 mu geliyor? Yok 39 mu geliyor? Pardon 33 geliyor değil mi? Heh, 33 geliyor. O zaman y kareyi buradan ne buluruz arkadaşım? 11 buluruz. Tamam y de buradan kök 11 geliyor hatta. E bizden ne istendi? X. E o zaman yap pisagorunu burada. X kare neye eşittir arkadaşım? Hocam 4'ün karesi eksi y kareye eşittir. Bu da 4'ün karesi 16 eksi. -y, y kare de 11'di. Yani bu da kaç eşit oldu? 5'e. X kare 5 ise de buradan kaç eşit olacaktır? Kök 5'e eşit olacaktır. Evet örnek 6'yı da böylelikle kök 5 bulduk. Ve ilk kısmı bitirdik. Mesela korbanısını. O zaman diyoruz? Bir sonraki videoda. Yani özel kenarlı dik üçgenler testinde. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.